Herkese tekrar merhaba. Ben Vahap Sönmez. Bugün sizlerle birlikte ürün varyasyonlarının oluşturulması ve yönetilmesiyle ilgili geliştirilmiş olan Cree Options Modeler modülünün detaylarını inceleyeceğiz. Öncelikle biraz ürünü tanıyalım. Cree Options Modeler nedir? Cree Options Modeler değiştirilebilir modül varyantlarını kullanarak ürün varyasyonlarınızı kolay bir şekilde oluşturup yönetmenizi sağlayan bir araçtır. Peki, Options Modular'a neden ihtiyaç duyarız? Üretmiş olduğumuz ürünlerin alternatiflerini müşteriler kendileri belirleyebilirler ihtiyaçlarına göre. Eğer biz bu ihtiyaçları onların istediği şekilde, hızlı ve pratik bir şekilde yapamazsak, müşteri bunları yapabilen alternatiflere yönelecektir. Mevcut geleneksel yöntemlerle bu varyasyonları oluşturmak ve yönetmek oldukça zordur. Bunları yapabilmek için mevcut araçlarla e, yapılandırma için, oldukça zorlu süreçlerden geçmek gerekir. Bu süreçlerin içerisinde standart parçaları kullanamamak veya modüler yapıları oluşturamamak da ayrı bir verimlilik kaybına neden olacaktır. Oluşturulmuş ürünle, ürün varyasyonlarını doğrulama kısmı ise ayrı bir konu. Bunların analizlerini yapmadan piyasaya sürmek veya müşteriye teslim etmek sıkıntılara neden olabilir. Hatta o aşamaya gelmeden bile ürünlerin istenilen özellikleri karşılayamaması nedeniyle hurdaya çıkmasına da neden olabilir. Options Modeler'ın yeteneklerine bakacak olursak özel araçlara sahiptir. Bunlar modül varyasyonlarını oluşturmak için, ürün varyasyonlarını oluşturmak için, seçim ve seçeneklerin tanımlanması için ve en sonunda da varyantımızın oluşturulması için geliştirilmiş araçlardır. Modül varyasyonları nasıl oluşturuluyor? Buna özel bir aracımız var, bu aracımızın içerisine alternatif olacak komponentlerimizi çağırıyoruz ve referans paling aracıyla ihtiyaç duyulacak referansların karşılıkları diğer komponentler üzerinden tanımlanıyor. Bu işlemleri sıfırdan oluşturabiliriz, interchange gruplar varsa onlardan faydalanarak yapabiliriz. Ürün varyasyonlarının içerisinde bunu oluşturmak için de bir aracımız var. Oradan da faydalanabiliriz. Veya e, mevcut yapılarımızı montajlarımızı modül varyasyonlarına dönüştürerek de gerçekleştirebiliriz. Modülleri tanımladıktan sonraki aşamamız ürünlerin tanımlanması. Bunların da ürün varyasyonlarını tanımlamak için özel araçları mevcut. Ürün varyasyonlarının içerisinde standart parçalar, montaj modelleri bulundurulabilir ve tabii ki varyasyonu yönetmek için de modül varyasyonları içerisinde yer alacaktır. Ürün varyasyonları da yine sıfırdan oluşturulabileceği gibi mevcut bir montajınızdan da dönüştürme yöntemiyle elde edilebilir. Burada en kritik olan nokta ürün varyasyonlarının içerisine çağırmış olduğunuz modül varyasyonlarında tanımlamış olduğunuz referanslar montaj için kullanılabilecektir. Zaten böyle bir yönetim olmazsa varyasyonların içerisinde montaj konumlarıyla ilgili sıkıntılar karşımıza çıkacaktır. Diğer bir aracımız ise Assign Shoes'lardır. Yani seçeneklerimizi ve seçimlerimizi tanımladığımız kısım. Basit bir arayüze sahip. Buraya geldikten sonra Öncelikle seçeneklerimizi Çift tıklayarak belirliyoruz. Daha sonra Onları açıp altında Yine çift kliklerle Yeni seçimlerimizi tanımlıyoruz. En sonunda da bu seçimlerin karşılıkları Neler? Hangi komponentler olacak? Var mı olacak? Yok mu olacak? bunların tanımlamalarını bu arayüzle gerçekleştiriyoruz. Daha sonra Variant Builder aracımızda seçimlerimizi yapıyoruz. İstenilen varyasyonu elde ettikten sonra da bunu create ediyoruz ve ürün varyasyonumuzu elde etmiş oluyoruz. Bu araç sayesinde daha hızlı pazara çıkma imkanına sahip oluyoruz. Sadece varyasyonu oluşturma kısmı değil, doğrulama kısmını da çünkü ürünümüz hazır olduğu için kriyonun analiz araçlarıyla gerçekleştirebiliriz. Ürün geliştirme maliyetlerimizi düşürüyoruz, kalitemizi ve performansımızı arttırıyoruz ve arttırıyoruz. Options Modeler'ın iki farklı paketi bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Creo parametrik içerisinde çalışan yapısı. Ee, Creo Options Modeler diye geçiyor. Yani, Creo içerisinde yapacağım. Winchill tarafıyla bir entegrasyon ihtiyacım yok diyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Ama kompleks yapılar içerisinde Winch ile entegre bir şekilde yönetmek istiyorum diyorsanız da Creo Options Modeler Enterprise seçeneğini tercih edebilirsiniz. Şimdi demomuza geçeceğim. Demomuza geçmeden önce LinkedIn ve YouTube'da Informatik Innovation kanallarımızı takip edebilirsiniz. Ee, videolarımız oraya yükleniyor. Güncel bilgileri de buradan öğrenebilirsiniz. Şimdi öncelikle sıfırdan varyant oluşturmayı inceleyelim. Yani elimizdeki montajı kullanmayacağız. Kendimiz nasıl oluştururuz onu göreceğiz. Bunun için bir tane New diyoruz. SMD'ye gelip buradan Varyasyon özelliklerine sahip Subtype'larımızı seçeceğiz. İhtiyacımıza göre buradan Modül veya Product'ı seçebiliriz. Öncelikle ben Product'ı seçiyorum. Ürünüm olacak diyorum. Ürünümün ismi Wise Alt Product olsun. bu şekilde product'ımı oluşturuyorum. Bakın normal montaj araçlarına göre Assign Shoes'lar, Transfer Modül, Variant Builder gibi çeşitli araçlar eklenmiş olarak geliyor. Şimdi montaj yapımızı klasik montajda olduğu gibi kullanarak yapacağım. Nedir? SM'ye tıklıyoruz. Klasörümüzün içerisinden Montaj parçamızı seçeceğiz. Şuradan ön izlemesine de bakabilirsiniz. Base plate çağırıyorum. Sağ tuşa tıklayıp default constraint olarak yerleştirdim. Bildiğiniz montaj yöntemiyle devam ediyoruz. Daha sonra diğer parçamı çağırıyorum. Jobfix PRT'yi açıyorum. Montaj ilişkilerini tanımlıyorum. SMN'yi tekrar klikledim. Diğer parçamın montajını gerçekleştiriyorum. Bu parçamda Repeat komutunu kullanarak tekrar montajlayalım. Referanslarımızı seçip etledikten sonra yeni karşılıklarını vermemiz yeterli şekilde. Şu an normal montaj yapımısı oluşturduk. Şimdi buraya ürün varyasyonlarını içeren alternatifleri çağıracağız. Bunun için de diyorum, SMN diyorum, modülümü seçiyorum. Buna da jav modül diyorum. Bakın modül yapısı da daha farklı bir arayüze sahip. Add modül varyant diyorum. Ve buradan Java standart parçamı seçiyorum daha sonra alternatiflerini çağırıyorum. Curve olacak. Burada istersek edit position'la konumunu ayarlayabiliyoruz. Şimdi alternatif olacak. Parçalarımızı çağırdık. Peki bunların montajdaki konumunu nasıl belirleyeceğiz? Ref Table'a geliyorum. Montajda aktif olan komponentimi seçiyorum. Peki hangi montajda aktifti bu? gidip onu buluyorum. Vice ASM'de bu montajda. Eğer bir montajınız varsa, bunları buradan alabilirsiniz. Yoksa kendiniz de tek tek tanımlayabilirsiniz. Bana referans olsun diye burayı seçiyorum. Hangilerine uygulanacak? Bunu da komponent pair Yine seçiyorum. Kontrole basılı tutarak. Daha sonra create diyorum. İhtiyaç duyduğu referansları bize bu şekilde getirdi. Daha sonra sırasıyla karşılıklarını veriyorum. Bakın nereyi seçmiş? Burayı seçmiş. Kontrolle burayı seçiyorum. Burayı seçiyorum. Daha sonra tek bire geçiyorum. Kontrolle burayı ve burayı seçiyorum alternatiflerin karşılıklarını veriyorum. Diğer tagime geçip orada da kontrolle basılı tutarak karşılıklarını tanımlıyorum. Burada seçmiş olduğunuz referanslar product'ın içerisine girdiğinizde seçebileceğiniz alternatifler olarak karşımıza gelecektir. Diğerlerini seçemezsiniz. Şimdi product'ımıza geri dönüyoruz ve product'ımızın içerisine modüler alt montajımızı çağırıyoruz. Yine SMD olarak çağırıyorum. İsmini verdiğimiz modülümüzü buraya getiriyorum. Burada seçim yaparken bakın nereleri seçtiriyor. O tanımladığımız yerleri seçebiliyoruz sadece. Burası Buraya gelecek diyorum. Burası buraya denk gelecek. Şurayla şuraya arasına tanımlama yapıyorum. Bunu da Distance olarak tanımlıyorum. mesafesini buradan iki olarak görebilirim. Veya değiştirmek de isterseniz sonradan da seçip montajda olduğu gibi Edit Definition diyerek değiştirme imkanınız da mevcut. Şimdi burada modüler yapımız var. Altta da alternatifleri var. Birinci modüler yapımızı tanımladık. Arada modüler olmayan bir parça daha ekleyebiliriz. Bunun için bazen master rep hepsi geliyor. Seçim yaparken ilk orijinalim kalsın istiyorum. O yüzden bunları diğerlerini gizliyorum. Seçimlerde karışıklık olmasın diye. Ve ardından tekrar SME'ye geliyorum. Lead Script RT'mi çağırıyorum. Aynı eksende olacaklar. Ve şu yüzey. Şu yüzey de olarak tanımlı olacak diyorum. Tanımlamamı da bu şekilde yaptım. Yani araya normal bir parça ekledim. Tekrardan New diyorum. SMS diyorum. Ve ardından Modül'ümü seçiyorum. İsmini de Handle alt Modül diyorum. Şimdi buraya Handle alternatiflerimi çağıracağım. et modül varyant diyorum. Burada dikkat ederseniz Handle parit var. Handle alt iki asm var. Birisi montajlı olarak, birisi parça olarak. Birbirleri yerine bu şekilde de kullanılabilirler. Handle parit'imi çağırdım. Tekrar geliyorum modül varyanta et diyerek. Diğerini de çağırıyorum. Burada isterseniz edit position diyerek çağırmış olduğunuz modeli şöyle çevirebilirsiniz, döndürebilirsiniz veya taşıyabilirsiniz gibi işlemleri yapabilirsiniz. Şimdi ref pairing table'a tekrar geliyorum ve bunun karşılıklarını tanımlayacağım. Aktif komponentimi seçtim. Aktif montajımı seçiyorum yani bilgi çekeceğim. Montajı seçiyorum. Daha sonra da Components to seçiyorum. Create diyorum. Bakın bu yüzeyi kullandım diyor. Burada da bunu kullanıyorum. Bir tane düzlem var diyor. Buradan da o düzlemleri açıp DTM 1'i bunun karşılığı olarak seçiyorum. Okey diyorum. Tanımlamamı bitirmiş oldum. Şimdi bunu Product'ın içerisine çağıracağım. SMN'ye klikliyorum. Modül yapısına sahip handle asm'i çağırıyorum. seçime nereden izin veriyor? Buradan izin veriyor. Düzlemleri açıyorum. Evet, tanımlamasını Coincident olarak yapıyorum. Şunları da seçerek tekrar Show diye görünür hale getirdim. Şu an modüler yapımı kurmuş oldum. Bunların seçimlerini tanımlayacağım. Esen geliyorum. Buradan create edeceğim. Çift tıklıyorum. Java ismini veriyorum buraya. Alternatiflerin isimlerini vereceğim. Standart, STD, Curve ve Toe seçeneklerini tanımlıyorum. Diğer seçim seçeneğime geliyorum. Handle diyorum. Ve seçenekler için çiftlikliyorum. PRT, ASM diyorum. Tanımlamalar bittikten sonra OK ikonuna tıklıyorum. Artık şimdi seçimlerimin karşılıklarını tanımlama vakti. Standartı seçtiğimde, sedek item kısmına tıklıyorum. Cevap slide sete de gelsin diyorum. Bunun için tike işaret koyuyorum. Sonra tekrar yukarıdaki alana tıklıyorum Ve Curve seçiyorum. Bunu seçtiğimde buradaki Curve gelsin diyorum. Sonra yukarıya tekrar tıklayıp diğer seçeneğime klikliyorum. Ve burada da Tall gelsin diyorum. Diğer seçeneklere geçiyorum. Handle'da PRT seçili olduğunda tek parça olan gelsin. Yeşil alana klikleyip tekrar Handle 2 ASME'yi seçiyorum. ASME'yi seçtiğimde de bu seçenek gelsin şeklinde tanımlamalarımı yapmış oldum. Daha sonra buraya close diyebilirim. Artık seçeneklerimi de tanımladım. Normal bir montaj yapar gibi çalıştım. Burada modüllerimi kurdum. ilişkilerini tanımladım. Sonra seçim ve seçenekleri tanımladım. Ve artık ürünümü oluşturabilir duruma geldim. Ardından Variant bu ildire geliyorum. Expand diyorum. seçenekleri açıyorum. Buradan PRT'yi seçiyorum. TOL seçeneği olacak diyorum. Update representation diyorum. Bakın bu şekilde güncelleyerek geldi. Variant Builder'a tekrar gelebilirim. Yine Expand Hold diyorum. SM'li seçiyorum. Bu sefer bu sefer de Curve seçeneğini seçip Update Representation diyorum. Buradan Reply ile hepsini tekrar bir uygula diyorum. Bakın bu şekilde uyguladı. Değişim şurada oldu ve burada oldu. İstediğiniz varyasyonları bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. Peki varyasyonları nasıl kaydediyoruz? Variant bu ildire geldik. Expand all dedik. Hepsini açtık seçeneklerimizin. Şuradan new variant diyorum. Daha sonra birinci varyantımı tanımlıyorum. Update dedim. Variant Builder'e bir geliyorum. Tabi kaydetmedik. BRT bir Curve olsun. Bunu save diyorum. Montaja kaydet diyorum. Sonra new variant diyorum. Bir tane daha. ASM için yapıyorum. Tol olsun bu da. Bunu da save diyorum. Config 2'ye Sonra New Variant diyorum. ASM standart olsun diyorum. Bunu da Save Variant diyorum. Tekrar New Variant diyorum. PRT TOL olsun diyorum. Çeşitli alternatiflerimi bu şekilde oluşturup kaydettim. Bakın burada listelendi. Config bir bu olacak config 2 bu olacak, config 3 bu olacak, config 4 bu olacak. İstediğinizi buradan seçebilir. Update representation deyip uygulatabilirsiniz. Bakın tola döndü burası. Bu kendi içerisinde görüntüleme. Peki bu ürünü dışarıya nasıl atacağız? Variant Builder'e geldik. Şu şekilde. Buradan istediğiniz konfigürasyonu seçebilirsiniz. Ve artık create product Variant diyoruz. İsmini veriyoruz yeni isim, yeni bir ürün olarak. İsterseniz buradan otomatik bir isim verebilirsiniz, isterseniz sinip kendiniz verebilirsiniz. OK diyorum. Bakın BOM'da seçimlerimiz listeden diğer hepsi dışarıda kaldı. İstediğiniz BOM'a uygun olacak şekilde ürün varyasyonunu elde etmiş oldunuz. Elde etmiş olduğunuz ürün varyasyonu da isterseniz e, analiz edebilirsiniz. live simulation'a geliyorum. 2 paneli yükledim. Nereden fix'lendi? De. Buradan fix'lenmiş. Diyelim. Şu ittirdiğimizi düşünün. Yani şu kollardan itiyoruz ama kuvveti ben şuradan uygulayacağım. Veya döndürdüğümüzü düşünebiliriz. Monat da verebiliriz. Ben şu yüzeyden kuvvet vereceğim. Y yönünde Newton cinsinden vereceğim. Tek yönden çevirmeye çalışıyormuşum gibi. 50 Newton bir kuvvet tanımlayacağım. Şöyle bir etkisi oldu çapraz. Böyle bir durumda simüleite gelip malzeme hatası verdi. Şunları da malzeme tanımlayalım. Buradan seçimlerinizi yapabilirsiniz. Malzemeleri Aslında montajı da tanımlamamız yeterli olurdu. Biz ayrı ayrı tanımlayalım şimdi. Tekrar analizimizi koştur diyelim. Bakın analizimiz koşmaya başladı. Anlık olarak sonuçları görebiliyoruz. modeldeki stres değer neresiymiş şurada oluşmuş. İstediğiniz zaman değişikliklerinizi yapabilir. Yani siz varyasyonu elde ettikten sonra da Creosimination Live'la hızlı ve pratik bir şekilde işte oluşan stres değerlerini deformasyon miktarlarını rahatlıkla görebilirsiniz. Animasyon da yapabilirsiniz, şöyle bir harekete maruz kalıyor. Bu şekilde tanımlayabilir ve doğru olarak doğrulamasını yaparak ilerleyebilirsiniz. Evet, YouTube'a yüklenecek bu video. Ne yaptık? Sıfırdan bir ürün varyasyonu oluşturduk. Peki her, her varyasyonu sıfırdan oluşturmak zorunda mıyız? Hayır değiliz. Şimdi işlemimizi var olan bir montajımız üzerinden nasıl ilerletebilirdik onu göreceğiz. Var olan montajımızı çevirmek için buradan set working directory olarak tanımlıyoruz. İçerisine geliyoruz. Şurada filtreler de SMD'yi göster diyebilirsiniz. Bakın buradan da işte bizimki design SMD. Design SMD'ler hangisi? Bunları göster diyebiliyorsunuz. Ee, i̇sterseniz modülleri görmek istiyorum veya Product'ları görmek istiyorum gibi seçenekleri de kullanabilirsiniz. Ben buradan Dizaynları gösteriyorum ve ViseASM'i bulup açıyorum. ViseASM yani burada Normal bir montajımız. Ben bunu şimdi bir product'a çevireceğim. Altına da modülleri tanımlayacağım. Böyle bir durumda ne yapmamız lazım? Onu göreceğiz. File'dan seves seves'e product veya modül diyebiliriz. Burada şu an ihtiyacımız olan hangisi? Product. Çünkü ana ürün, ürünümüz bu. Bir altyapı olsaydı modül olarak tanımlamamız mümkündü. Ama şu an ihtiyacımız product. Bunu product olarak kaydet diyorum. Vice Product 02 diyorum. Mesela OK diyorum. Burada file name'lerde bir değişiklik olacak mı, olmayacak mı bunları tanımlayabiliyoruz. Ben hiçbir değişiklik yapmadan direkt save copyen open diyor. Bakın, normal montajımız artık bir prodak haline dönüştü. Ardından modülleri tanımlamamız gerekiyor. Hemen onları da tanımlayalım. Burada Java Slide standart PRT'm var. Onu seçtikten sonra Transfer to Modül var. Modüle dönüştür diyoruz. Bu bir alt montaj da olabilirdi. Transfer to Modül dedikten sonra nereye transfer edeceksin diyor. Eğer var olan bir modül varsa onu seçip içerisine alabilirsiniz. Ki mesela şurada handle modül var. Bunun içerisine al diyebilirim. Nasıl okey diyorum. Buraya getirdi. E, handle modül olduğu için yanlış yeri seçtik. O yüzden cancel diyorum. Şunu Handle'ı aşağıda yapsaydık olacaktı. Sorun değil. Bunu siliyorum. şöyle yapalım. Tekrar baştan bir kaydedelim. Burada olarak kaydediyorum. Burada 03 olarak kaydediyorum. Copy and open diyorum. Evet. Şimdi burada Java olacak tabi diğer tarafta hende olduğu için bir karışıklık oldu burada kendimiz oluşturalım transfer modül diyorum yeni oluştur diyorum ismi ne olacak diyor Java altre modül alt, module, alt 03 dedim okey dedim okey dedim. Okay dedim diyor ki bu dönüşüm için bu referanslara ihtiyaç var tamam okey diyorum Şimdi bunu buraya yerleştirdi. Altında bir tane seçeneğim var. Şimdi handle için yapacağım. Handle'ı seçiyorum. Transfer modül diyorum. Bunu da create edeceğim. Handle atre module 0 3 dedim. Okey dedim. Bunun için de bu referanslara ihtiyaç var diyor. Okey diyorum. Şimdi modüllerimi de oluşturmuş oldum. Normal bir montajdan varyasyonlu bir yapıya geçişi sağlıyorum. Şimdi ihtiyacım olan alternatiflerini içeriye çağırmak. Ardından da Essentials'ları tanımlayıp son olarak da Variant Builder'dan işlemimizi tamamlamak. Buradan modülümüzü seçip Open diyorum. et modül Variant diyorum. Şimdi burada standart vardı, curve seçiyorum. Şuradan exploratory açabilirsiniz eğer üst üste toplarsa. Edit position deyip daha sonra kaydırıyorum diğer yapıda olduğu gibi. Yine Add modül variant diyorum. Bu sefer Tolu çağırıyorum. Yapmamız gereken şey ref pairing table. Bu aktif olan parçam, bu bilgileri çekeceği montajım, karşılığı olacak yapılar ise bunlar diyor. Burada create diyebiliriz bu karşılıklarını bul diyor. Elle seçim var bir de kendisini otomatik olarak bulmasını sağladığımız evalated seçeneği var. Eğer benzer bir yapıya sahipse bakın buradan history'den yola çıkarak karşılıklarını bulmuş. Benzer bir yapıdaysa onları birbirine yakın geometriler varsa oluşturma atı içerisinde. Onları buldu history'den yola çıkarak. Daha sonra product'ımıza geri gidiyorum. Diğer modülümü seçiyorum. Open diyorum. Edit modül Variant deyip SMD'imi seçiyorum. Edit Position diyeceğim. Bunu tabi montajı seçerek bunu yapacağım. Bunu çevir dedim. İleri al dedim. OK. Şimdi Product'ıma geri gidiyorum. Burada da onu görüyoruz. Burada güncellemeleri yapmamız gerekecek. Tabi diğerinin referansları olduğu için gerek kalmayabilir. Bir kontrolümüzü yapalım. Edit Definition diyelim. Evet parçadan bilgileri aldığı için gerek kalmadı. Daha sonra bildiğimiz adımlar esen Hızlıca Handle için hn dedim. Java için jav dedim. Handle prt asm dedim. Java'da Standart, Curve ve Tall seçeneklerini kullandık. Okey dedim. Daha sonra seçimlerimizi yapıyoruz. PRT için PRT ve tikimizi koyuyoruz. Sonra yeşil alan SM'li ASM. Daha sonra diğer kısma geçiyoruz. Standard'ı burada kullanacağım. Sonra curve. Ü. Sonra da tol seçeneğini burada kullanacağız. Variant Builder'a gelip bakın hazırladık. Seçimlerimizi yapıyoruz. PRT olacak. E, tall olacak diyorum. Update Presentation diyorum. Bakın güncelledi Var olan normal bir montajımızı ne yapmış olduk? Varyasyonlu yapıya getirmiş olduk. Şimdi varyasyon içerisinde var yok seçeneğini tanımlamak istiyorum. Onun için bir örnek yapacağım. Burayı set working olarak ayarlıyoruz. SM'lerden carpas emeği seçiyorum. Burada design olarak var. İçerisini bir kontrol edelim. Kart product var mesela filtreleme yapmadan bu product'ı kullanacağım çünkü altında modülü de var o modülle birlikte yani şuradaki kart modül çeşit üç tane alternatif var onların gelmesini sağlıyor ben manifoldlu veya manifoldsuz olacak şekilde var yok opsiyonu tanımlamak istiyorum bunun için Manifold'u seçip transfer modül diyorum. Yeni bir tane oluştur diyorum. Manifold Modül diyorum. Okey diyorum. Okey diyorum. Şu an referansa ihtiyacı yok diyor. Ekstra. OK dedim. Modülümü tanımlamış oldum buraya. Bu modülümü seçip Open diyorum. Daha sonra Create Module Variant deyip buradan bir tane parça oluşturuyorum ve isminde de boş diyorum. Birime bu olsun diyorum. Geldi buraya. <gülüyor> Ref pairing table'da zaten eşleştirecek bir şey yok, dolayısıyla eşleştirmeme gerek de yok. Artık var dediğimde manifold asm yok dediğimde boş PRT'yi referans alacak ama onu da exclude tepecek şekilde tanımlama yapacağım. Bunu başka e, modüllerin içerisinde çağırıp kullanabilirsiniz. Daha sonra Essence Shoes'a geliyorum. Bakın bir çalışma yapılmış. Ben onun üzerine ekstra bir çalışma yapıyorum. Yani düzenleme yapacağız. Yeni bir seçenek ekliyorum buraya. Manifold diyorum. Enter'a bastım. Alta geldim. Var. Enter bastım. Bir altındaki seçime geldim. Yok dedim. Enter'a bastım OK dedikten sonra var seçeneğini işaretleyip yeşil alana klikliyorum manifold seçeneklerinden manifold asmeyi seçip tiki koyuyorum daha sonra yukarıya klikleyip boş PRT'yi seçiyorum bunu Exclude etliyorum bu Exclude olduğunda diğerlerinden herhangi bir de var olabilir seçeneğinde işaretliyorum bu yokken bunlardan biri de var olabilir gibi seçenekte tanımlayabilirsiniz. Clause dedim. Variant wildre'e geldim. Şimdi var seçeneğiyle kart 2 seçeneğini işaretledim. Update diyor. bu şekilde. Variant Builder'e geldim. Carp3 yine var diyelim. Update dedim. Bakın güncelledi. Şimdi Variant Builder'e geldim. Carp1 yok dedim. Update dedim. Bakın yok yaptı. Burada da şimdi ben Variant Builder'dan bu seçeneklerle bu ürünü ürettiğimde Bom da o yer almayacak. Create product variant diyorum. Yes diyorum. New diyor. Okey diyorum. Bakın manifold yok. Ona göre montajı oluşturmuş oldu. Evet sorusu olan varsa alabilirim. Sunumumuz bu kadar.